Bugün 19 Nisan 2022 salı Mars günündeyiz Akrep burcunda ilerleyen ay 0254' de oğlak burcundaki plütonla yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa gelecek. İçe yönelişler, tefekkür ve derinleşme için bu saatleri değerlendirebiliriz. Ay sabah 5-16'da yay burcuna geçecek. değişen enerji dinamikleri ile birlikte kültürel ve felsefi konulara da ilgimiz artabilir. Önümüzdeki iki gün fiziksel enerjimiz yükselirken, iş ve özel yaşamımızda daha girişken ve cesur davranabiliriz. Sabahın ilerleyen saatlerinden itibaren ay, balık burcundaki Mars'ta dik açı yapacak. Öğle saatlerinde de devam edecek olan bu etki, enerji ve motivasyonumuzu arttırabilir. Heyecanlı ve sabırsız eğilimler gösterebiliriz. Cesaretle ve idarisçe yeni deneyimlere girebilir, risk alma eğiliminde olabiliriz. Kaza ve sakarlıklara da daha yatkın olabileceğimizden kontrollü olmalı, dürtüsel eylemlerden uzak durmalıyız. Enerjimizi dengelemek için fiziksel aktivitelere, açık havada yapılacak gezi ve yürüyüşlere zaman ayırabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.